Sen değil. Hepimiz bir hayale doğuyoruz. Hepimizin tutkuları var. Geleceğe dair planları var. Ama sadece bize ait olan bu planları bizden çaldılar. Sistem böyle çıkıyor. Önce aile diyor. Şunu yapma diyor. Bunu elleme diyor. Oraya gitme. Dokunma. Sana mı kaldı parmak diye başlar. Çocukken edindiğimiz her türlü tutkuyu, mutluluğu, coşkuyu, heyecanı... Kış yavaş, yavaş büyürken kaybediyoruz. Fazla ediyorum ben. Sistem çok ama çok fazla üstümüze geliyor. Özgür değiliz. Özgürlük hayatımızın bir parçası değil. Geleceğe dair planlar yapamıyoruz çünkü emin değiliz. Daha çok para kazanmak istiyoruz ama hiçbirimiz mutlu olmayı hayal etmiyoruz. Yaptığımız işte mutlu olmazsak, tutkularımızı hayata geçirmezsek, hayallerimizin peşinde koşmazsak, hiçbir şey ama hiçbir şey olmayacak. Bizler sadece nefes alıp vereceğiz. Ama gerçekten bir ömrü yaşanmayacağız. Özgürlük benim ruhumun ayrılmaz bir parçasıydı. Özgürlüğün nasıl bir şey olduğunu, özgürlüğü hiç tatmamış olanlara da anlatmak istedim. Özgürce seçimler yapabilmek, ne istemediğine karar vermek o kadar önemli ki bu hayatta. Ama Türkiye'de yaşadığımız sistem bize bırak ne istemediğini, ne istediğini bile sormuyor. Ezbere hayatlar yaşıyoruz. Hayal gücümüz yok. Merak etmiyoruz. Tutkularımız yok. İçimizde yaşattığımız her türlü coşkuyu kendi elimizle defalarca, defalarca, defalarca özlüyoruz Ve bundan vazgeçmiyoruz. Çünkü bu bu rutin haline geldi. İçimizde bir başka ben var. İçimizde başka bir karakter var. İçimizde potansiyel var. O potansiyeli açığa çıkartabilecek her şey. Ama her şey bizim karşımızda. Rüzgar bize doğru esiyor. Ama rüzgara karşı yürümeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü burası ortada. Rüzgarlar serkesler yıkarlar seni. Biraz başarılı mı olur? Ayaklarından aşağı çekiyorlar. Buna izin vermemeniz, Buna asla ama asla geçit vermemeniz. Her bir birey bir değer. O değerin ortaya çıkarılması lazım. Okul yapmıyor. Hükümet yapmıyor. Kamu yapmıyor. Üniversite hiç yapmıyor. Akademiler ya da iş yerleri ya da patronların umrunda bile değilsin. Sadece ve sadece ve sadece seni sömürmeye bakıyor. Ama sen bir değersin. İçinde tutkuların var, hayal gücün var, içinde umutların var, çocukluğundan beri beslediğin muazzam bir gelecek hayalin var. Bütün bunlarla alay edildi. Seni sen olduğun için değil, karakterinin nasıl olduğu için değil, özelliklerinin ne kadar muhteşem olduğu için değil, sadece faydalanabildikleri için sevdiler. İtiraz etme ve ayakkabı, özgürlüğünü iste, kişilik haklarını iste. Birey olmak için ayaklan. Başkalarına sana öğrettiklerini değil. Senin ne düşündüğünü sesini yükselterek haykır. Özgürlüğün rengi mavidir. Bu duygularla yazdım ben. Çünkü biz tutsak doğuruz. Doğduğumuz andan itibaren. Halbuki geldiğimiz doğada, dünyada, evrende, bu gezegende her şey alabildiğine özgür. Bir tohum. Toprağa. Gömüldüğü andan itibaren canlı, toprak onu kucaklıyor. Ama bir insan hayata başladığı andan itibaren sürekli, sürekli tokatlıyor. Bu tokata itirazı var. Her birimizin içinde özgürlüğünü, fikrini, düşüncesini, ne olmak istediğini, neyi başarmak istediğini, neyi istediğini değil, neyi istemediğini haykırarak başarabilmek güdüsünü, tutkusunu, coşkusunu kazanmasını istiyorum. Bu kitap bunun için var. Yoksa yazmazdım. Özgürlüğün rengi mağrıdır. Başka bir şey anlatıyorum. Ya. Yeni bir Türkiye anlatıyorum. Yeni bir gençliği anlatıyorum. Bir hayali, ideali, umudu, hayal gücü, merakı, coşkusu, tutkusu ve her şeyden önemlisi özgüveni. Ve her şeyden önemlisi bilgisi, donanımı olan bir gençlikten bahsediyorum. O gençlik geleceği kurtaracak. Bu başka bir dünya. Bu dünyanın içinde... Ya varsın, ya tutsaksın. Varım diye bağırperdi. Bir motivasyon konuşması değil. Sıradan bir tribünlere oynama konuşması da değil. Bu gerçek. Bugünden sonra ne olacak bilmiyorum. Belki başka bir şeyin parçası olacağım. Belki daha büyük bir şeyin parçası olacağım. Ama şunu biliyorum. Bir tohum ökül. O tohum, filizlenecek, ağaç Ağaca dönüşecek. Ve umarım şunu göreceğim. Meyve verecek. ...benim bir hayal ...çok güzel bir yer... ...çünkü ben tutkularımı kaybetmedim... ...çünkü çocukken... ...heyecanlandığım her şey... ...hala beni heyecanlatıyor... ...bu okay. yüzden.